Ben bir ayet biliyorum ki insanlar eğer ona sarılırlarsa hepsine yeter bu ayet. Acaba nedir bu ayeti kerime buyuruyor Peygamberi Zişan aleyhissalatu vesselam. Bu ayeti okuyor. Talak suresinin dördüncü ayeti. Estaizu billah. Ve men yetteqillah yejallahu mehraca. Kim? takva sahibi olursa Allah'a kul olmanın şuurunu gönlünde taşırsa mutlaka Rabbi ona sıkıntısından çıkacak kurtaracak bir çıkış yolunu lütfeder karşılaştığı zor durumlarda kişi Allah'a kulluğu neyi gerektiriyorsa Allah'ın hatırını tutmak ona neyi icap ettiriyorsa, onu tercih ettiğinde, işin kolayına değil, Rabbinin rızasına talip olursa, mutlaka buyuruyor Rabbimiz Teala ayeti kerimesinde. Ona Rabbi mutlaka bir çıkış yolu verir. Mahreç, çıkış kapısı demektir. Diğer kısmı devam ediyor ve yerzukuhu min haythu la hiç hesap etmediği bir yerden onu rızıklandırır